Her herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber uzun zaman sonra e, Katil kime kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet arkadaşlar gerçekten bayağı bir uzun zaman oldu Vay be feci özdeşim. Dur şimdi Dur bunda bir şeylere basıyorlar böyle karakter dans ediyor Neye basıyorlar acaba A'ya mı, mı basıyorlar jelime basıyorlar Aaa dur Ooo Kilit Ana ne armadın. Oha. Bunu Şimdi dur. bizim bir yere saklanmamız lazım. Aha, beni burada bulabilirler mi acaba? Dur. Sana güvenmiyorum kardeşim. O yüzden. şunların Arasını tut. Saklanacağım. Şöyle şif şeklinde. Böyle. Tamamdır. Güzel güzel güzel. Böyle güzelce saklanalım bakalım. Aha ha ha ha. biz niye saklan peçeydiniz lan? Haha. <gülüyor> Hayır harbiden arkadaşlar saklanmaş gelsin mi? Evet, saklanmaş gelmesini istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer gelmesini istemiyorsanız da ki yazın. Şş, gel buraya gel sizi çıkarlar. Şş. Lan gel buraya gel. Tamam birikis çıkarlar. Şş. Abi bir git şu. Her ne öyle lan. lan. Gerizekalı. J Şöyle hangisini şey yapsak. Zıpla. Ohuuu. Hamsper lan. Niye kaçıyorsun lan? Anana harbada ne? Var ya katille iş bar birliği yapıyormuş gibi geliyor bana. Her Harbi öyle geliyor. Şimdi yedinle mi tutsam acaba? Bakın şurada harbada bir müze var ya. Yoo. Lan katili kim olmuşsa nasıl at Çekim açısına bak, çekim açısına. <gülüyor> Hadi. Süper süper süper. Hmm. Aha bitirdik, tamam. Evet, böyle kazandık. Bir el daha gidelim. Çok soldu çünkü bu part. Hoppa. İnsan bu sefer katil gelsin. Bu çıldıracağım. <gülüyor> Eğer 10 dakikaya katil yermezse <gülüyor> evi yıkarım başınıza. <gülüyor> Katile bak ana zombi. Dur. Gel düşüyor. Hmm, sinirli. Aa ana, ana. o tam belli. Dur. Aa, ana ana. Oha feci lan. Ay. Kitabaksan i̇şte onun yönü çok iyi. Keşke keşke diğer Launcher'da da böyle dosy direkt mod paketini indirmeden direkt yapabilse şu aşağıyı yürüdük. Evet, şimdi biz 20 saniye veriyordu. Bizim acil gene saklanmamız lazım. Bir saklansak, bir saklansak. Şöyle hızlı bir şekilde gir. burada bulabilir Buradan kaç. Dur, katilin bizi bulamayacağı bir yerlere toplayalım. Nerede, Nerede bulamayabilir? Nerede bulamayabilir? Nerede bulamayabilir? Aa şunun arkasında bulamadı. Burda bulur ya temiz bulur Nereye saklamayacağız o zaman Burda bulur burası temiz ya Dur Nerde Ana var ne Şuraya git dur Sağ tıkla Tıs, çizmişim Dur bizim güzel bir yere saklamamız lazım ya. Burası fazla iyi değil ya Ben gene şuralara saklamayacağım ama gene bu çocuk. bu sefer ben burada saklanıyorum şşşş sen gittiği her tarafa lan ben yani yürü hep aynı yerde saklanıyor. yürü lan anasın her vadını yedilecektin gelmişini geçmişini şey yaptığımın çocuğu Allah'ım yarabbim beni hasta edecek hasta kus böyle kus böyle kus böyle Ulan kafanı salsın, hareket ettin mi? Biri zekalı. Bak bu çocuğum ben, taa. Anan aradım, Korktum ha. Katil falan geldi sandım bir yer. Anan aradım. katil orada, katili gördüm. Evet, neyse. Bence güzel oynadık, güzel saklandık. Artık katil kim olmuş sana, saklambaç. Bu arada, saklambaç gelsin mi? Yorumlara, eğer gelmesini istiyorsanız bir yazın elmesin isteniyorsanız evet. iki yazın hoşça kalın bay